Merhaba sevgili vetekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6 kavanoz bal artı 3310 meselesinin derinliğine ineceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle gelin şu reklamlarda gördüğümüz numarayı bir arayalım. Balımızı ve telefonumuzu bir önce bir sipariş edelim bakalım. Heyecanlı mıyız? Merhaba, iyi günler. Gül balcılık. Merhaba, iyi çalışmalar. Reklamda diyor ki altı kavanoz bal ve bir tane Nokia 3310 110 TL. Onu satan siz misiniz? Doğru mu aradınız? Evet, doğru aradınız. Buyurun beyefendi. Ben şimdi e, çiçek balıyla süzme bal alacağım. Yanına da Nokia 3310 mu oluyor? Evet. 135 gönderiyoruz. Peki ne kadar bu? 6 havanoz bal 2.35. 110 neden? Şimdi diyelim ben balları beğendim, telefonu beğendim. Ballar bende kalsın da telefonu yollasam da bir 50-60 lira tekrar iade ediyor musunuz? Maalesef beyefendi. O zaman siparişi vereyim ben sana. İsminizi ve adresinizi öğrenebilir miyim? Adım Baltiyar. Hep karıştırıyorlar da Bahtiyar değil, Baltiyar. Bursa, Adana, <Gülüyor> Lüleburgaz, Trabzon, İzmir, Yozgat, Adana, Rize. Bal Kiyar. Nasıl sorusunuz Babam öyle koymuş. Bizim aile balcı. Merak ettik balı. Soyadınızı öğrenebilir miyim? Açık göz balcıoğlu. Bal Kiyar açık göz size teslim edilebilir değil mi bu kargo? Tabi kızım niye şey yaptın ya? Adres Efendim Baliyan. Tamam. Arkadaşlar ürün geldi. Hatta şöyle söyleyeyim. bir günde geldi. Bayağı bir hızlı teslimat söz konusu. Bir yandan açalım, bir yandan da konuşalım. Burada 33 olmak. Cihaz orijinal değil arkadaşlar. 330 bayağı Spider bir şarj aleti çıkıyor. Orijinal batarya var arkadaşlar. Yanlış olmasın. 330 olduğu iddia edilen cihaz var. Herhangi bir yerinde Nokia ibaresi göremiyoruz. Arkadaşlar telefon açacağım. Hani hakkınızı helal edin. Evet yani alıyor muyuz şu? An? Kamerası harika. Şöyle bir çekeyim sizi. Ya telefon çakma ya. Bunu daha fazla mevzu yapmak istemiyorum. Biz bir ballara geçelim. Şimdi arkadaşlar ortamı hazırladık. Merak ediyorsunuz tabii niye bunu siyahla kapattınız diye. Ya dava ama çekildiğimizden değil hakikaten uğraşmak istemiyoruz. Hani bu durumda dava zaten ne? Çakma telefon işte yani. Evet arkadaşlar balımızı çıkardık. Evet balımızı açtık. <gülüyor> Şimdi balı deneyeceğim. Ya zeytin zeytinyağı kokuyor abi diyor. Yiyorum arkadaşlar. Tabii balın uzmanı değiliz. Aşırı şeker tadı var. Tam bir bal hissi vermedi bana. Petek yani bu da. Dut kokusu var. Şöyle bir şey, bunlar pettek değil gibi, petek gibi tam anlayamadım. Bakalım Eser ne diyecek? Eser, Ardağan'dan bal geldi daha Bir tadına balıyor, aynen. Ne diyorsun abi? Ablediğim en kötü bal olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Petek olmadığına eminim. Mesela suçu'nun kamerasına bal sürersem daha mı iyi çalışıyor yani? Ben şu an onu merak ettim. Gerçekten kameramız baldan sonra daha iyi oldu arkadaşlar. Kameraya... Allah! izleyenler artık koysak ne oluyor? Evet, mükemmel bir şey efekti elde ettik arkadaşlar. Neydi o? Kete 60taki termal efekt. Gördüğünüz gibi sıcak yerler kırmızı, daha sıcak yerler açık görünüyor. Bal Otsucho'na sürünce daha mı iyi oluyor? acaba. Bir de ona bir lezzet testi yapmak istiyorum. İşimiz bu. O yüzden bakmak zorundayım. Yani 3310 6 kavanoz bal. Ne alaka? Bu nasıl 110 lira? Bakıyorum. Fotoğraf çekti telefon. Evet. Şu kareyi yakaladı. Balın tadı aynı. Kameramız hala çalışıyor arkadaşlar. 6 kavanoz bal 1.3310 Baldan çok güzel bir kılıf yaptık telefona. Bir yandan size o suçonumuzu mumyalayacağımız sistemi göstermek istiyorum. Şunu alıyoruz. O suçonumuzu yerleştiriyoruz. Oh! 6 kavanoz bal, 1 Nokia o suçon. Bunu saklayacağız arkadaşlar ya. Harbiden yani ömrümüzün yettiği kadar saklayacağız. Bizi görürseniz ve bal ne oldu derseniz biz size bu balı gösterebilirim istiyoruz. Ballı nokyo suçonumuz hazır. 110 liraya 6 kavanoz bal da hani çok yüksekten konuşmak istemiyorum arkadaşlar ama çok mantıklı değil. Yani bal pahalı bir şey arkadaşlar. E artık videomuzu da kapatayım diyorum ben. Şimdi arkadaşlar anketimizde şu bu süper şaheslerimizi beğendiniz mi? Arkadan da şöyle görünüyor. E artık videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6 kavanoz bal ve noktoslu çons satan bir tane şirketten sipariş verip ürünü aldık. Ürün geldi ve sizlere gösterdik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bal var, 33 var. Bal var.